Destur ya Suriya Recep Allah. Yeni bir, rızık Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her gün yeni bir gündür. Yeni bir tecelli ile gelir. Onun için her gün, her günün tecellisi başkadır. Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lesûrya şeynine medet. Sultan-ı Evliya şeyhimiz öyle buyurdu. 24 saat zarfında 24.000 tecelli var. 24.000 tecelli manası yani evliyaullah'ın alabildikleridir. Çünkü Allahu Zül Celal'in huzurunda zaman vahidi bölünmez. Bölünse Bölüne bölüne biz bizim aklımıza bizim idrakimize göre zaman bir saat 60 dakikadır bir dakika 60 saniyedir bir saniye 60 salisedir bir salise 60 rabiyadır bir rabia. 1 bir hamise, saniyedir. 1 saniye 60 saniyedir. 1 saniye 60 saniyedir. 1 saniye 60 saniyedir. 1 saniye 60 saniyedir. 1 saniye 60 saniyedir. 1 o varsa, o kadar ufak bir vakit varsa, mevcud ise onun da bölünmesi vardır. Bölüne bölüne, bölüne bölüne bir gayrimütenahi infinitive sonsuzla bölündüğünde sıfır çıkar. Zaman da sıfırlanır. Nitekim kütleyi en küçük kütle maddenin atom itibar edelim. Bir tek atom. Ortasında bir tek protonu var. Bir tek bunu en küçük maddenin temsilcisi kabul ettiğimizde bu en küçük varlıkta varsa onun da içe bölünmesi düşünülebilir, onun da yüze bölünmesi düşünülebilir. Bine bölünmesi düşünülebilir. Yüz düş bölünmesi düşünülebilir. Onu da gayrimütenahi yani sonsuzla taksim ettiğinde o da sıfır olur. Zaman ve mekan ikisi de sıfır oldu. Ne kaldı ortada? Sıfır. O schön. Namevcude illallah. Allah'tan başka mevcut yoktur. Mutlak varlık <gülüyor> Cenab-ı Allah'ındır. Şimdi görülen elbette ki Cenab-Allah'ın sunu ilahisi ile görünen şeylerdir. Şey dediğimizde varlıkta görünen ne varsa, bütün alemler, mülk ve merakuta dair olan hepsi bir şeydir. Yani varlıkta görünen alemler görünüyor. İlahi sanat ile Cenab-ı Hak sunu ilahisi yani meydana getirici iradesiyle bunları maddeye ihtiyacı olmadan kün emri, emirle meydana geliyor bu. Ol der görünür. İlahi iradeşi. Neyi murad ettiyse Cenab-ı Allah'ın emrine bakar, görünsün der. Kudret denizleri içerisinden baş gösterir. Yani materyali onun demek kudret denizleridir. kudret denizlerine emrettiği anında kudret denizlerinin içerisinde istediği alemler baş gösterir. Bu görünenler emrin devam ettiği müddetçe görünür emrin değişmesi zuhura gel ve huve zahirun. Zahir olan odur. Kudret yengezlerinden görünüyor. Görün dediği vakitinde emir üzerine görünüyor. Geri Yerine dön. Kudret denizlerinin içerisine girip kaybolur, o <gülüyor> huva'l Görünmez olur. Göstermek istediğinde iradesinden görünür. Kaybolun dediği vakıtında, onlar kudret denizlerinin içerisinde kaybolur gider. Mühim meseledir bu. Bunu idrakın çekmesi çok zoruna gelir. Lakin zoruna gelsin. Dün sokakta dolaşan adam, bugün sokakta değil. Dün zahirdi Bugün batın oldu. Dün görünüyordu, bugün görünmeze girdi. Kapat. Dünden önce de zaten gene görünmezseydi. Görün dedi, göründü. Herkes zanneder ananın karnından geliyor. Ananın karnı İhsan fabrikası mı ve ha fabrika mı var ananın karnında? Bizim idrakımıza yaklaştırmak için onu vesile göndü Cenab-ı Allah. Bir anında evetim o dokuz ay yanında beklemeden görüşü anında zahir olabilirdi. Anında kaybettiği gibi anında zahir olur. Bu söylenen meseleler şimdi büsbütün kafaları boşalmış olan insan olduğuna ki kafaları nereden boşaldı ilahın yani Tanrılarının, yani rablerinin yani Allahu Zülcelal'ın marifetinden boşalan kafalara bir yaklaşım getiriyor şimdi. Kendilerini Yaratan'ın tanıtılması için yani bu Marifetullah'a ait olan bir mesele oluyor şimdi, tanıtma. Tecelli dedik. 24 saat zarfında 24 bin tecelli var. 24 bin tecelli her insan üzerindedir. Avamı nasıl söylerler? Ne yapalım? Tecellisidir, çekecektir. Demek ki senin tecellinle Hacı tecellisi bir değil. Osman'ın tecellisiyle Ahmet'in tecellisi bir değil. İkisi de insandır. Lakin acayip makluk insan. Düşünebiliyor. Hayal edebiliyor. Benim düşünebildiğimi, hayal edebildiğimi sen bilemezsin. Tek ben bilirim onu. Senin tecelline ben giremediğim gibi benim tecellime sen de giremezsin. Binaenaleyh sen bir alemsin. abdur bir alemdir, Engin bir alemdir, Osman bir alemdir, Ahmet bir alemdir, müstakil olarak. Ve Hacı Ali ben de Mureç'teyim diyor, gözlerini açtı ben de başka <gülüyor> bir alem veriyorum. Bizim İstanbulların iki üç lakırısında bir alem canım. Filan kimse bir alemdir ki sorma gitsin. Ha bak, avamı nasıl nisandasın. Engin bir alem. Engin alem. Beğendikleri vakitinde böyle söylüyor. Cenab-ı Hak beğenilmeyecek şey yaratmadı zaten. <gülüyor> Sun'u ilahi, Allah yapsın Onun için insan Cenab-ı Hakk'ın kemalini temsil eden bir varlık olduğu için en şerefli oldu temcil var. Bir insan, bir alem. yok. Bir insan, bir alemdir. Bak Mehmet çağırıyorsa. Değilse gel. Her insan bir alemdir. Şimdi burada biz, bir dünya üzerinde efendim, bu kadar milyar alem olarak duruyoruz. Bir ambarın içerisinde yığılmış olan tepeleme tepe gibi bir buğday düşünün, ambarında veya harman yerinde. Bir tepe buğdaydır. Lakin o buğdaylar. o yerde böyle bir birikinti olarak görünüyor. Ve biz zannediyoruz ki, bu buğdaylar işte böyle tanelerden ibaret bir şeydir. Torbalara torbalarız, ampara dökeriz, bir ambar dolu buğday var. Vakfi geldiğinde o ambardaki buğdayı biz araziye serttiğimizde her birinin ayrı bir hüviyetle zuhur ettiğini görürüz. Her biri kendi alemine girer. Bir tane tarlanın içerisinden çıkar. Kendi alemindedir. Ötekiyle karışmaz artık. Orada yığınla birbiri üzerine diller. Bir şeyleri görünmez. Lakin tarlaya ekildiği vakıtında her birinin efendim, alemi meydana çıkar. Buğdayın yerinde arpa olsa arpanın Tabi olduğu alem Bu Buğdayın yerinde limon çekirdeklerini koymuş olsak efendim, tarlaya ektiğimiz vakitinde bir limon tarlası olur. Ve her bir ağacın üzerinde kendi hakikati görünür. Kaysi tohumu olsa, çekirdeği olsa tarlaya ekindiği vakitinde kendi alemi içinde sakladığı alem zahir olur. Onun şimdi bu dünyada böyle milyarlanca insan yan yana birbiri üzerine duruyor, tepişip duruyor cehaletten dolayı. Bu insanları kendi alemlerine tanıttırmak için geldi Peygamberler. Bu tarifi de bilmeksen. İnsanlara kendi hakikatlarını, kendi alemlerini tanıtmak için geldi Peygamberler de tepiyorlar. Yok diyorlar, biz rahatız. Biz alem malem kabul etmeyiz. Çünkü görmüyoruz böyle bir şey. Diyor ki yahu bak dışarıda ekilmiş olanlar sizden, size ait tohumlardı, bunlar çekirdeklerdi. Onlar diyor ki yok, biz oraya giremeyiz. Bizim rahatımız buradadır. Biz de tarla isteriz. Ekin olalım. Ne bahçey isteriz, ağaç olalım. Bizi yerimizde bırak. Tek tük razı olup da tarlaya düşen, bahçeye düşen hakikati zahir olmuş. O birileri ya güve yemiş, ya şeytan faresi yemiş, ya çürümüş bitmiş. Bir şeyden kalmadı onlar. Bitmişler. Demek Peygamberlerin asli olan bir hizmeti de insanlara, her insanın kendi alemini onlara tanıtmak için geldiler. Ey sen bir tanesem var. Kendini tane zannetme. Sende açılacak bir hakikat var. Gel bana tabi ol. Göresin hakikatini. Ya, yani biz istemeyiz. Biz ne inanırız, ne yeni hayata inanırız, ne başka alem sorarız. Bizim alemimiz burada. Sarhoş, merhoş benim onun içerisine, bizim burada yaşayacağız. Onun Peygamberler arkasına kaç kişi düştü? Her Peygamberin karşısına bu bu güruh karşılık geldi dediler ki yok, biz seni kabul etmeyiz. Ne seni kabul ederiz, ne de seni gönderdin, gönderdi diyerek iddia ettiğin kimseyi de kabul etmeyiz. Biz kendimizi kabul ederiz, yaşarız. Ondan sonra tükenir, biteriz. Bu ambar boş kalmaz. Biz biteriz, ambarı süpürürler. Yeni daneler gelir, ambarı doldurur. Başka bir şey tanıdığımız yok. Bir müddet için biz bu ambardayız. Ondan sonra ya kuşa ya kurda yem oluruz netice itibaren biz biteriz, yeni bir yıl gelir, bu ambarlar boşanır, süpürülür, yeni taneler gelir bizim yerimize. Bundan ibarettir. Başka bir şey yoktur burada. Geldiği mantıklarıyla böyle konuşulan. O mantık eşek mantığından beter. Gelen peygamberleri böyle karşıladı insanlar. Neye Nuh bunu batırdı Allah? Bu hakikattan söz ettiği için. Bin sene, 950 sene davette bulundu nuh peygamber. 950 sene gelin, size sizi tanıtıcağım. Geliniz, tükenmeyiniz. Tükenmeyen vallahan sizi nakledeyin, tükenmeyen alemlere sizi nakledeyin. Ey insanlar, geliniz dedi, onlar onu taşlardan, sopalardan kovaladılar. 950 sene her gün davet yaptın, tufan geldi süpürdü. 21. Asır insanı. Ahir zaman Peygamber'ini aynı suretle karşılıyor. İslam'da 73 fırka oldu, 72'si sapıktır. Hak Peygamber'in yolundan çıkmıştır, şeytani yollar aramıştır. Ki onların da iddiası küfür alemi gibi olduğumuz yerde kalalım, keyfimizi çatalım. Savaş istemeyiz, muharebe istemeyiz. Uyanmak da istemeyiz. Hayal alemlerimizde biz yaşayacağız. Başka bir şeyden bizim meşguliyetimiz yoktur. Lakin sahibi bırakmıyor. Sahibi bırakmıyor. Nuh Peygamber şikayet etti ya. Bunlar dedi ya Rabbi, bunlar bana inanmıyor. فَقَالَ نُّهُمْ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Nuh Peygamber ala Nebine aleyhi s-salatu yeryüzünde debelenen bir kişi bırakma bunlar. Bunlar kaşkarın karın geldiyse Birbirlerinden bunlar aşılanarak geldiler ve hakikatlarını inkar ederek geldiler. Ve hakikatlarını dinlemediler. Hakiki varlığa nakl olmayı istemediler. Bunları var eyler dedi. var etti. Bitirdi. 21. asrın insanı ak zaman nefisinin karşısında böyle duruyor. 72. İslam Fırkası da batı dünyasının ayak izini takip ediyor, izliyor onu. Batı dünyası Efendimiz'in oldu mu inkar etmiştir. Ahmak ve gafil ve cahil 72 bozuk adı İslam ama kendileri bozulmuş olan taifa New York biz Avrupa'lılar gibi olacağız, Avrupa'lı ne yaptı be? Gökdelen dikti. Üç katı geçmeye başladı mı Melaike çağırıyor. Ey Allah'ın düşmanı! Nereye çıkıyorsun? Yeryüzü yetişmedi mi sana? Ne bindiriyorsun kat kat üzerine sen? Yeryüzünün genişliği sizi sığmadı mı ki? Ben sığdıramadım mı ki sizi? Birbiri üzerinden Nemrud Kulesi yapıyorsunuz. Nemrud'u taklit ediyorsunuz. Ey Allah düşmanları! diye çağırır melaike. Avrupa batı ne yaptı? İşte bunu yaptı. Batı ne yaptı? Bütün <gülüyor> <gülüyor> İnsanların başına bela olan icatları yaptı. Hiçbirisinde hayır yok. Ne telefonunda, ne telgrafında, ne televizyondan, ne radyosunda, ne sinemasında hasıl kelam ne icat saat insanlığın aleyhine dönmüştür. Lehinde iş olmamıştır icat ettikleri silahlarla netice itibariyle tedbir için insanlığı tüketmek içindir. Bugün 30 2003 kendilerince itibar olan miladi yılından 2003 senesinin birinci ayının 30. günüdür bugünkü gün. Bütün insanlık ayaktadır. Korkuyorlar ki bu sımsıkı sarıldıkları maddi varlıkların bitecek yani yokluk yakalarına yapışacak, ölüm gelecek, yok olacak korkusuyla sokaklara dökülmüşler. Sokaklarda tezahürat yapıyor. Bağırıp çağırışıyor, diyorlar ki, Aman, bizim bu zahiri varlığımız bitecektir. Biz ondan o kabul etmeyiz. etmedik ve etmeyeceğiz. Aman, vazgeçin bu muharebi yapmayın. Ey başımızdakılar, bırakın bizi kendi halimizde tükenince tükenelim. Birden biraz zorlan tükenmeyelim. Lakin Cenab-ı Hakk'ın fermanı haktır. İlahi ferman gelmiştir. Madem ki benim en büyük, en saygılı, en sevgili, en tazim ettiğim Habibimi size gönderdim ve siz almadınız. Hala inkardasınız. Bu suli varlığınızın peşindesiniz bir tane. ama bu tanemiz kaybolmasın. Bu tanemiz çürümesin, içi boşalmasın. Bitinceye kadar biz duralım. Başka dışarıdan bir kuvvet bizi ezmesin. Davasındasınız da. Asıl sizi hakiki hayata getirecek yolu seçmediğiniz siz biteceksiniz. Kulku bundandır. Amerika'nın gezip, Irak'ın petrollarındadır. Eşek mantığı. Eşşek mantığı bu. Anladın mı? Bak sebebe bak sen. Hakikate bak sen. Gösterdikleri özre bak sen. Buraya Irak'ın petrolü be? Dünya petrol dolu. Amerika'da petrol mü akşundi. Hadi biz desek Türk'ü Cumhuriyeti'nin gözü Irak'taki petroldadır, akıl alsın. Lakin Amerika Irak'taki petrol için muharebe yapacak, e olması lazım. Amerika bir kıtadır. Kıtmaya kıtaya hütmettikten sonra adam diyor ki ben dünyanın lideriyim. Başıyım, benim sözüm her tarafta geçer, kuvvetim de vardır. Dediği halde sen, efendim, İrak'taki petralardadır şeyin Amerikanın, hay eşek mantıklı, eşek kafalılar. Hakikate bak sen, söylediğimiz hakikattir. Allah söy Hakikati söyletiyor Cenab-ı Allah. Hasılı kelam işte bunun içindir ki, bu cürcür olacak şimdi, önüne geçilmez. Tarlaya ekildiyse, iman ve İslam ve ihsan tarlasındaysa korkması o yetişecektir. İmana yaklaşmadı, İslam'a girmedi, İhsan ile alışverişi olmadıysa, çürümüştür, bitirecek, gidecektir. Ve ahiru davana enil hamdü Allah bize hakikati ve hakikat yollarını kabul etmeyi müyesser eylesin. Bu söylenen mesele çok hakik bir meseledir. Belki sabıkta söylenmemiştir. Bu mühimdir. Allah bizi ve inanan kullarını cennet yolundan ayırmasın diyeceğiz de ayırmaz. Ayırmaz. Cennet yolunda olayım diye isteyen kulunu kulundan tutup da cehennem yoluna atmaz. Ama cennet yolun kendisi ihtiyarıyla bırakanları koy veri git o tarafa. Başına geleni çekler Ya Rabbi ya Allah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfirullah. Ve lütfuna şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi. Şükür elhamdülillah. Senin huzurunda en büyük, en sevgili, en saygılı Habibin hürmeti için kabul eyle. Fatiha. Nazım maşale çok ne, kuvvetli. Ne duyulmuş ne işitilmiş. Sopar Allah. Sopar Allah. Hacı Efendi nasıl hiç gözünü yummadı be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazı <gülüyor> defa şey ama beni hiç hiç. Çok mühim.